Umuruna tutulmuşum Sırılsıklamam Bilinir mi? Mazinin çatlak duvarlarında Boş bir tablo gibiyim şimdi Hayaller puslu Altyazı Sırılsıklamam bilir mi? Mazinin çatlak duvarlarında var. Boş bir tablo gibiyim şimdi Hayaller puslu Ufuk kapkaranlık Sis gelir bulur Çökmüş gönlümü, Sus pus olmuş gönülme Narmalıdır sanak sağnak Gam kalbime Kalbime, kalbime, kalbime Gidiyorum durdurak bilmez bedenim hey ne yanılar gönlümde Arşivlenmiş gidelim Dur desem zaman